Derya Sien'in Erdeklerin Trafik haber Ver karşınızdayız. Ben Deniz Umer Tarık Maza. Tarık ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 21:54'e kadar yani yaklaşık 1 saat kadar bir saate kadar bu ekranlarda dinleyicilere gelişmeleri seçim paylaşacağız dediğim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak sosyal medya Tarık Haber, Pindar, Tarık Haber, İslam, Haber, TikTok, Tarık Haber, gibi, Facebook, Tarık Haber. LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter ve Haber, FD, Grand Type 73, YouTube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı değerli dostlar şöyle bir tanıcak olursak, Bigo Live'da yayındayız Benim Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uf canlı yayında yayındayız değerli dostlar. Uf canlı yayın kanalımız Tuval Kavaya TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. gele yine ister dostlar kanalımız farka belki yeniden bir alımız, Haber, ulaşabilirsiniz Twitch'de i̇şte, dostlar Twitch kanalıma bazı Tarık Haber TV'den mücadele ulaşabilirsiniz. son olayı da dostlar onunla kanalımız tarik haberi ulaşabilirsiniz YouTube kanalımızın sohbet odaları var değerli dostlar Twitter'dan bizi de takip edebilirsiniz. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir Bu ekranlardayız Ve bir saatte de olmaya devam edeceğiz İlk haberimize Geçiyoruz <gülüyor> değerli izleyenler Sözleri toplantıya damga vurdu Saygısızlık dedi Değerli izleyenler Bakan nebaten Türkiye'yi eleştiren Yunan bakana tepki geldi saygısızlık değil. Suriye Arabistan'da devam eden 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı dünkü oturumunda gergin anlar yaşan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Aden Yajcos dün konu dışına çıkıp Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalar yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureti Nebati Yunan Bakan'ın açıklamalarına tepk gösterdi. Bakan Nebati ikili mesele bu platforma getirilmesinin saygısızlık olduğunu dile getirdi. Bakan Nebati'den Türkiye'yi eleştiren Yunan bakana tepki. Saygısızlık. Bakan Nebati'den Türkiye'yi eleştiren Yunan bakana tepki. Saygısızlık. Suudi Arabistan'da devam eden 6. Gelecek Yatırım Gizimi Konferansı'nın bugünkü oturumunda gergin anlar yaşandı. Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis dün konu dışına çıkıp Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Muraddin Nebati, Yunan bakanının açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Nebati, ikili meselelerin bu platforma getirilmesinin saygısızlık olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 6. Gelecek Yatırım Girişimi konferansına 6.000'den fazla uluslararası belge katıldı. Dün akşam insanlığa yatırım temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Katılımcıların yatırım ve işbirliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, Konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti. İlginizi çekebilir. Yunanistan'ın saygısızlığına tepki. Türkiye'den Yunanistan'a sert mesaj. Elimiz konumuz bağlı kalmaz. Türkiye'den nefret eden Yunan gencin videosu olay oldu. Saygısızlık. Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi. DDA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli do dostlar. Yaklaşık, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Usta savaşçıların 29 Ekim konseri iptal edildi. Böyle bir şey yaşamadım. Benim için çok ağır dedi. Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi. usta sanatçının açılıma geldi. Bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım dedi. Usta sanatçı Edip Ad Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz Ereğli'de vereceği konser Zonguldak valiliği kararıyla iptal edildi. Bartındaki maden faciası nedeniyle konser iptal edildiği açıklandı. Kararın ardından açıklama yapan Edip Akbayram, 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim için de çok ağır dedi. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimize birlikte yan yana kol kola meydanda cumhuriyet çoşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim dedi. Magazin magazin güncel Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi. Usta sanatçıdan açıklama: bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım. Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi. Usta sanatçıdan açıklama, bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım. Usta sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz Ereğli'de vereceği konser, Zonguldak Valiliği kararıyla iptal edildi. Bartın'daki maden faciası nedeniyle konserin iptal edildiği açıklandı. Kararın ardından açıklama yapan Edip Akbayram 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim için de çok ağır. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimizle birlikte yan yana, kol kola, meydanda cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim dedi. Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bartın Amasra'daki 41 madencinin şehit olduğu maden faciası nedeniyle 29 Ekim Cumartesi günü Edip Akbayram konserinin Zonguldak Valiliği kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Ereğli Belediyesi duyurdu. Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Bayram ile Cumhuriyet Konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine GDZ Ereğli Kaymakamlığı'nın E7 sayılı yazısıyla 14-10-2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taş Gömürü Kurumu Amasra maden ocağında girizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan mülessif olay nedeniyle iptal edilmiştir. GDZ Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetli anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadık. Cumhuriyet konseri iptal edilen usta sanatçı Edip Akbayram ise kararın ardından sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı. Karara tepki gösteren Edip Akbayram, Yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyet ve Atatürkçü kardeşlerimin yanında diyerek şu ifadeleri kullandı. 72 yıla sığdırdığım yaşamın ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak, Hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında olduğum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim 14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğinde bir nebze olsun azalmış değil. Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet ile ilgili olarak bu elim olayın, sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını edirneden Kars'a tüm yurttaşlarımızın, Tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca bu cumhuriyetin hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için emek en yüce değerdir. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ama meydanlarda olamasamdaki 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim içinde çok ağır ama yüreğim tüm emekçi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında, saygılarımla. Alip Kıvanç'ın duygulandıran videosunu Beyazıt Öztürk paylaştı. Beni yaşama devam ettiriyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evlerinin önü boyalı dilekler ünlenmişti. Ana haber bültenimiz devam ediyor da izleyenler. Yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye o ismi konuşuyor. Dikkat çeken Atatürk detayı ortaya çıktı. Erdoğan saat 20.23'te paylaştı. Cum Erdoğan saat 20.23'te paylaştığı Şakir ve gündem oldu. İşte sosyal medyada dikkat çeken videodaki Atatürk detayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı film çok konuşuldu. Filmde Şakir Zümre ve Atatürk arasındaki diyalog da dikkat çekti. Erdoğan ise saat 20.23'te yaptığı paylaşımda hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 20.23'te paylaştı. Şakir Zümre gündem oldu. İşte sosyal medyada dikkat çeken videodaki Atatürk detayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 20.23'te paylaştı. Şakir Zümre gündem oldu. İşte sosyal medyada dikkat çeken videodaki Atatürk detayı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı film çok konuşuldu. Filmde Şakir Zümre ve Atatürk arasındaki diyalogta dikkat çekti. Erdoğan ise saat 20.23'te yaptığı paylaşımında ''Hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı mesajıyla, Türk savunma sanayisinin minik taşlarından Şekil Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.23'te yaptığı paylaşımda, ''Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, Hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak ifadelerine yer verdi. Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye yüzyılı vizyonu asırlık hamleler hayata geçecek. Hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak. Bir Twitter.com.favur.8.dm Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Pocatobel 26, 2022. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yüzyıllık hayaller, asırlık projeler temasıyla başlatılan Türkiye Yüzyılı serisinin ilk filmi, Savunma Sanayisinin mihenk taşlarından Şekir Zümre hakkında hazırlandı. Fahrettin Altun'dan da paylaşım geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, Türk Savunma Sanayinin mihenk taşlarından biri olan Şekir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Nice büyük projelere, Nice büyük zaferlere ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayinin milenyum taşlarından biri olan Şakir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye 100 yılı vizyonuyla, Nice büyük projelere, Nice büyük zaferlere. http twittercom g 4 l 6 8 Fahrettin Altun, Fahrettin Altun, Ocakbel 26, 2022. Paylaşılan filmin konusu Film, bir kız çocuğunun yüzyıllık hayaller sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor. Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor. Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra 2. Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor. Filmin ikinci kısmında ise Türkiye'nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor. Filmde, hep birlikte yüzyıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. Yüzyıllık hayaller asırlık projeler ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı logosuna yer veriliyor. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 1 saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir il bunu konuşuyor. Hepsi aynı evden çıktı. 1 milyondan fazla euro ve 9000 dolar. Dilil bunu konuşuyor. Hepsi aynı evden çıktı. 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar. Nevşehir'de yapılan bir aramada akıllara durgunluk veren miktarda sahte döviz ele geçirildi. Şahıslar sahte 1 milyon 400 bin 200 euro ve 9 bin 900 doların tamamını piyasaya süreceklerdi. Ede gerçekleşen arama sonrası iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.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 Sahte 1 milyon 400 bin 200 euro ve 900 bin 900 doların tamamını piyasaya süreceklerdi. Evde gerçekleştirilen arama sonrası iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiğini öğrenildi. Nevşehir'de gerçekleştirilen bir arama ile şoke eden bir olay önlenmiş oldu. Ekipler, bazı şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine evde yapılan aramada dudak uçuklatan miktarda sahte euro ve döviz ele geçirildi. İşte detaylar. Sahte 1 milyon 400 binası 200 euro ve 901.900 binası 900 dolar. Bazı kişilerin piyasaya sahte para süreceği bilgisinin alınması üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avanos ilçesi Üçkuyu köyündeki bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada sahte 1 milyon 400 bin 200 euro ve 901 900 dolar ele geçirildi. Sınırları aştılar. Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtı. 313 milyon. Gözaltına alındılar. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ali Baba Can'dan canlı Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Amil takımındaki yeni dönem açıkladı. Konsun yerine o oh, hoca gelecek değerli izleyenler. Amil takımın yeni hocası Sergen Yalçın olacak. Serdar Ali Çelker'den olay yaratan iddia geldi. Stevan Kunus'un ayrılığı yakın. Sergen Yalçın'ın adı gündemden düşmüyor. Beşiktaş'ta ayrılığına kesin gözüyle bakılan Valerian İsmail yerine geçeceği konuşulan tecrübeli teknik direktör için Flaş bir iddia ortaya Spor oyuncusu Serdar Ali Çeliker, Sergen Yalçın'ın yeni adresini açıkladı. Çeliker amil takımda aldığı kötü sonuçların ardında eleştirilerin hedefindeki isim olan Stevan Kunus'un yeni Sergen Yalçın'ın takımın başına geçeceği öne sürürdü. Milli takım. A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın. Serdar Ali Çelikler'den olay yaratan iddia. Stefan Kuntuz'un ayrılığı yakın. A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın. Serdar Ali Çelikler'den olay yaratan iddia. Stefan Kuntuz'un ayrılığı yakın. Sergen Yalçın'ın adı gündemden düşmüyor. Beşiktaş'ta ayrılığına kesin gözüyle bakılan Valeriyen Ismail'in yerine geçeceği konuşulan tecrübeli teknik direktör için flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Sergen Yalçı'nın yeni adresini açıkladı. Çelikler, A milli takımda aldığı kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefindeki isim olan Stefan Kuntur'un yerine Sergen Yalçı'nın takımın başına geçeceğini öne sürdü. Beşiktaş'ta arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör valili Enısmael'in sözleşmesinin karşılıklı olarak fesledilmesi beklenirken, Fransız çalıştırıcının yerine gelme ihtimali olan isimler Sergen Yalçın ve Şenol Güneş olarak öne çıkmıştı. Bu dönemde siyah-beyazlı takımı çalıştırmak istemediği ifade edilen Yalçın için flash bir iddia ortaya atıldı. Geleceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılan ve daha sonrasında herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeni adresinin neresi olacağı futbol severler tarafından merak ediliyordu. A-Milli Takım A-Milli Takım'da son oynanan karşılaşmalarda alınan kötü sonuçlarla birlikte Stefan Kuntuz'un ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Fatih Terim isimlerinin ortaya atılmasının ardından çok konuşulacak bir söz de Serdar Ali Çelikler'den geldi. Olay yaratan sözler. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, deneyimli çalıştırıcının amilli takımın başına geçeceğini iddia etti. İşte o sözler. Beşiktaş olmaz. Beşiktaş'ta bu yönetim varken, yeni bir ilişkinin kurulması zor Sergen Hoca açısından. Görüşmeler yapıldı. Sergen Yalçın, amilli takıma gider. Bunu temenni ettiğim için söylemiyorum. Görüşmelerin yapıldığını öğrendim. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Ulük takımına gitmez. Sergen Yalçın'ın yanlış bilmiyorsam Avrupa'da beraberliği dahi yok. Gelirse A milli takıma gelir. Ulük takımındansa milli takım olur. Son dönemi olacak. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza atması da Hamit altın Altıntop'u rahatlatmıştır biraz. Şenol Güneş'e de hayırlı olsun. Onun da son dönemi olacak bence.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 Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Cotlilik terif hakkı simgesi maynet aş, terif hakları maynet aşıya aittir. Ama haber sürtenerimiz devam ediyor. Değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şöyle bakalım arka plana geçti. Yeni dönem resmen başlıyor. Ara sahipleri dikkat diyoruz. Ara sahipleri dikkat. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Trafikte yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı trafikte yeni dönemi başlatmak için kolları sıvadı. Trafik kazası ve ölümlerin en azla indirilmesi için 80 milyon araç ve sürücüye hedef planla yönetimde denetimler kapsamında. Trafik denetimi yapılacak. En çok kaza yapan kusurlu 5 binli sürücü, sürücüye sürüş kuralları dersi verilecek. Kazalara karışan araçlara göre özel denetimler yapılacak.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 Trafik kazası ve ölümlerin en aza indirilmesi için 80 milyon araç ve sürücüye hedef planlı denetimler kapsamında trafik denetimi yapılacak. En çok kaza yapan kusurlu 5 bin sürücüye sürüş kuralları dersi verilecek. Kazalara karışan araçlara göre özel denetimler yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'e ilişkin yıllık programı doğrultusunda belirlediği yeni hedef ve uygulamalar kapsamında, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının en aza indirilmesi için yeni denetim ve eğitim uygulamaları hayata geçirilecek. A muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı'nın 2023'e ilişkin yıllık programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, Sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliği ile ilgili tedbirlere de yer verildi. 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı hazırlanacak. Program kapsamında, karayolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak. Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören güvenli sistem yaklaşımı benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile ihtisas gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek. 2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 440 bin performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin 2. Uygulama Adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paylaş kurumlarla hazırlanacak. Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek. Hedef planlı denetimler kapsamında 80 milyon araç ve sürücüye trafik denetimi yapılacak. Trafik kazası kaynaklı can kayıplarının %83'e düşürülmesi için faaliyetler yürütülecek. Kusurlu olarak en çok kaza yapan sürücülerden 5000'ine güvenli sürüş kuralları eğitimi verilecek, 3 eğitim filmi hazırlanarak sosyal medya üzerinden kullanılması sağlanacak. Ülke genelinde yol kullanıcılarını trafik güvenliği hususunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitim materyalleri bastırılacak, bireylere küçük yaşta trafikte güvenli davranma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik güvenliği eğitimlerine devam edilecek. Trafik kazasına karışan araç türlerinin istatistiki bilgileri çıkarılacak. Kazaya karışan araçların kaza analizlerine göre özel denetimler yapılacak. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. maç gidiyor. Dördüncü gol de geldi. Değerli izleyenler e, UEFA e, UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan duruktu. Değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Dorukta Inter e, Victoria Palzen'i 4-0 toplamda 4-0 mağlup etti. Değerli izleyenler. İlk yarısı iki, ikinci yerdeki İki, ikinci arda 2-0 olunca toplamda 4-0 Inter geldi. Inter, Inter golleri 35. dakikada herke Meierstein, Edin Dezeko 42. dakika, Edin Dezeko yine 66. Altı, dakikada ve Ramello Lukaku 86. dakikada gol kaydetti değerli izleyen. Havap sınıfının Yıldız'ı Kadro'ya katıldı değerli izleyenler. Show TV ekranlarının Rating Rekord Men Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinde katıldı. hava sınıfının Hayta İsmaili Ahmet Arıman Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisine katıldı değerli izleyenler. Show TV'nin sevilen dizisi Hayat, Gelsin Hayat Bildiği gibi reytinglere üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan'ın başrolüne paylaştı. Gelsin yap bildiği gibinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Babam sınıfının unutulmaz isimlerinden Ahmet Arıman dizinin kadrosuna dahil oldu. Magazin, magazin, dizi. Babam sınıfının hayta İsmaili Ahmet Arıman gelsin hayat bildiği gibi dizisine katıldı. Babam sınıfının hayta İsmaili Ahmet Arıman gelsin hayat bildiği gibi dizisine katıldı. Showtun'in sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği gibi reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Hababam sınıfının unutulmaz isimlerinden Ahmet Arıman dizinin kadrosuna dahil oldu. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait olan, yapımının en üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği gibi hikayesiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Ababam'ın Hayta İsmail'i kadroda. Hayta İsmail rolüyle efsaneler arasına giren Arıman, dizide müzik öğretmeni Tayfun Hoca olarak seyirci karşısına çıkacak. Kendine has takıntılarıyla dikkat çeken Tayfun Hoca'nın Karabayır Lisesi'ne gelişi Melik'in hayatında önemli değişimler yaşanmasına neden olacak. Show TV ekranında Perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi Gelsin Hayat bildiği gibinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özber, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nil Süberfin Aktaş Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgür Delikanlı, Ayşe Kırca, Saner Abi, Onur Özer, Rojbin Erdem, Ali Bergi, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda koltuğunda Altan dönmez oturuyor. Gelsin Hayat bildiği gibi, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20'de Show TV'dir ilginizi çekebilir günlüğü ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz aralarında dünya ünlü bankalar da var Ruslar duyurdu değerli izleyenler Rusya'ya bir hamle daha geldi. Yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Vladimir Putin'in imzaladığı kararla müttefik dost olmayan sözde gerekli ülkelere bağlı bankaların Rusya'da sermaye ve hisse senedi işlemlerine kısıtlama getirildiği açıklandı. Kısıtlama getirenler arasında dünyaca ünlü bankalar da var. Finans. Finans. Ekonomi. Rusya'dan bir hamle daha. Yabancı sermayeli bankaların işlemlerini kısıtlama getirildi. Rusya'dan bir hamle daha. Yabancı sermayeli bankaların işlemlerini kısıtlama getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile dost olmayan statüdeki ülkelere bağlı bankaların Rusya'da sermaye ve hisse senedi işlemlerini kısıtlama getirildiği açıklandı. Kısıtlama getirilenler arasında dünyaca ünlü bankalar da var. Batılı ülkelerin Rus bankalarına uyguladığı kısıtlamalara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile dost olmayan ülkelere bağlı 45 bankaya kısıtlama getirildi. Kremlin Bilgi Servisinde yayınlanan kararnameye göre, Rusya'da hizmet veren banka kuruluşlarının hisse ve sermaye işlemlerini özel izinle yapabilmesi şartı konuldu. Kararnamede, Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta dost olmayan ülkelerin bankalarının işlemlerine yasak getirilmesine de atıkta bulunularak bu karar doğrultusunda bahsi geçen 45 bankaya kısıtlama getirildiği ifade edildi. Aralarında dünyaca ünlü bankalar da var. Kısıtlama listesinde yer alan önemli bankalar arasında Deutsche Bank, Citibank, Yande Bank, Intesa, Ozon Bank, Goldman Bank, Ecom Bank, Unijredit Bank ve Raif Fesen Bank gibi yabancı sermayeli bankalar yer aldı. İddia. Tüm dünya bu iddia ile çalkalanıyor. Kirli bomba kullanarak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Nebatiden Yunan bakanı. Ve değerli izleyenler bu haberimize ilk Haber Nottakoman haber sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber temiz olan Tarik Haber bekleriz sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz efendim. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyumak dileğiyle iyi akşamlar.